stay Merhaba Teknoloji Oku takipçileri, ben Bester Söz. Bugün sizlerle birlikte Rampage'in Spider model soğutucusunu inceleyeceğiz. Pandemi döneminden kaynaklı olarak eğitim ve pek çok iş alanı dijital ortama yöneldi. Evet, bu da haliyle karşımıza bazı sorunlar çıkardı. En büyük sorunlardan biri de notebookların ısınması. Bu ısınmanın önüne de soğutucularla geçiyoruz tabii ki. Rampage bize inanılmaz bir tasarım sunuyor şu anda. Baktığımızda diğer markalara göre birazcık daha yenilikçi bir yaklaşım sergilemişler. Bildiğimiz gibi Rampage genelde oyuncu ekipmanları üretiyor. Karşımıza bir soğutucu çıktılar. Oyuncu ekipmanlarında en önemli şeylerden birisi de zaten soğutucu. Çünkü oyuncuların yaşadığı en büyük sıkıntı bilgisayarın ısınması. Bilgisayarın ısınması da fazlasıyla olumsuzluğa sebep oluyor. En büyük verebileceğimiz örneklerden birisi ama kart sıkıntıları, işlemci sıkıntıları ya da çok basit bir şekilde işte klavyenin zarar görmesi diyebiliriz. Yani kısacası notebook kullanıcıları soğutuculara yöneldi diyebiliriz. Tasarıma bakacak olursak adının tasarımdan geldiğini söyleyebiliriz. Bunun haricinde notebook stand olarak kullanılabilir. İki tane büyük fana sahip. Fan kısmına da RGB tasarıma denk geliyoruz. Arka kısmında iki tane USB girişi, ayar kısmı ve açma-kapama tuşu var. Teknik detaylara baktığımızda pervane hızının dakikada 1100 ile 1200 devir arasında olduğunu görmekteyiz. Bu yanıyla piyasadaki diğer soğutuculardan daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu pervane hızı gürültü seviyesinde Rampage'in diğer soğutucularına göre pek değiştirmemiş 21-23 desibel arasında bir gürültü seviyesiyle karşımıza çıkmıştır. Şu anda en yüksek ayarda çalışıyor. İnanılmaz sessiz diyebiliriz. Bir süredir bakıyorum nasıl çalıştığına, kullanıcı tecrübesi edindim diyebilirim. Yani bir sıkıntısını görmedim. Gerçekten kullanılabilir yani tercih edebileceğiniz bir ürün. Bunların haricinde ağırlığı 830 gram yani taşıması kolay hafif diyebiliriz. Rampage'in diğer soğutucularına göre daha hafif ve daha kullanışlı. Daha önce piyasaya sürülen Rampage soğutucularına benzer bir fiyata sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Benzer içerikler için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunun haricinde sosyal medya hesaplarından da bizi takip edebilirsiniz.